Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kitle fonlamasından bahsedeceğim. Çok kısa sistemi çok fazla anlatmayacağım. Aslında bu videoyu biraz uyarı amacıyla çekiyorum. Neden böyle düşünüyorum? Hemen ona geçeyim. Şimdi biliyorsunuz SPK tebliği ile kitle fonlaması kuruluşları yoluyla girişimciler yatırımcılardan fon temin edebiliyor. Ve siz bir anonim şirketi aslında ortak oluyorsunuz. Tabi bu fonlamayı temin ederken size bir iş planı ile geliyorlar. Şirketler kuruluş aşamasında ya da büyüme aşamasında genel size geliyorlar. Ve belli bir yüzdelerini size vererek size ortaklık sunma yoluyla fon temin ediyorlar. Bu parayı da kullanıyorlar. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Çok romantik de bir olay. Yani aslında üretime katkı sağlayabiliyorsunuz. Yapılan işe bağlı tabi burada ama yeni bir ürünün hizmetin çıkmasında rol oynayabiliyorsunuz. Yani kulağa hoş gelen şeyler. E, fakat şöyle bir şey var. E, burada siz şirkete para öderken belirli bir değerlemeye aslında şirket sahibi size belli bir yüzdesini belli bir değerle satıyor. Diyor ki işte benim şirketim 10 milyon TL eder. Yüzde da 1 milyon TL'ye ben açıyorum. Yani fonlamaya çıkartıyorum. Siz de bakıyorsunuz şirketin Ekibine bakıyorsunuz. Yani ekip bu işi yapabilir diyorsunuz. İşte bir şey ise büyüme aşamasındaysa ciroya bakıyorsunuz. Karlılığa bakıyorsunuz. Yaratabileceği potansiyele bakıyorsunuz. Bu fiyata ödemeyi kabul ediyorsunuz ve belli bir yüzdesine sahip oluyorsunuz. Şimdi bu çok güzel ama burada ben şunu gördüm. Tehlikeli olan şu, nokta şu. İnsanlar değerleme noktasında çok fazla şey değiller. Yani bir şirkete değer biçmeyi çok fazla bilmiyoruz. Yani genel olarak. Çok iyi ölçümleyemiyoruz. Ve burada kitle fonlamasını yaptıran kuruluş. Bazen, bazen demeyeyim. Yani bir tanesi bunu biraz yapıyor. Genel olarak her türlü girişimin sanki feasible olduğu izlenimini yatırımcıya yüklüyor. Ve biraz kripto gibi. Yani ne alırsan al, işte nereden alırsan al, işte bunların hepsi değerlenecek, hepsi büyüyecek. Ve burada hemen başarılan exit hikayeleri, işte unicornlara satılan exitler falan öne çıkararak sizin yaptığınız yatırım sanki her türlü exit olacakmış gibi, 5x, 10x büyüyecekmiş gibi, batmayacakmış gibi bir izlenim yaratılıyor. Burada bilerek mi yaratılıyor yoksa Sadece dediğim gibi sistem büyüsün diye niyetle mi yapılıyor bilmiyorum. Yani insanların niyetini ben okuyamam. Ama sonuç olarak insanlara burada fonlama yapılan her türlü girişim açıkça tavsiye ediliyor bence. Normal şartlarda bu kadar açık yatırım tavsiyesi yapılması şey tarafında VC serini tarafında eğer bir sözleşme imzalamadıysanız zaten mümkün değil. Yani ben size Birisi ismi söyleyip bunu al harika olacak dediğim zaman S.P.K ile çok ciddi sorun yaşarım ben. Bu şartta da bunu açık açık yapmam gerekir. Yatırım danışmanlığı süreçmem yok ise ve kendimin de belirli e, işte ile sertifikalarına sahip olmam gerekir size bir öneri yapabilmem için açıkça bir kurma bağlı olarak çalışıyor olmam gerekir gibi gibi bir sürü şey var şart var aslında böyle rahatça ben size birisi sendine Alın satın diyemem dememeliyim. Ama ben size bir gelişimi burada çok rahat tavsiye edebiliyorum. Ve o kadar şey tavsi güçlü tavsiyeler verebiliyorum ki. Yani normal şartlarda bunu yaptığınızda aslında SPK doğrudan size ceza vermesi, dava açması vesaire gerekiyor. Yani siz seninle bunu bunu bununla kesinlikle karşılaşırsınız. Ama burada biraz sanırım boşluklar var. SPK da bunu bu ekosistemin belki gelişmesini e, istediği için bu tarz konularda henüz aksiyon almıyor ya da belki kötü niyetli bir olay olduğunu sezmiyor bilmiyorum ben SPK'nın bu konuda çok fazla uyarı yapmamasını da açıkçası sebebini bilmiyorum ama böyle fiili bir durum var. Genelde girişimler çok fazla övülüyor, kontrolsüzce övülüyor ve başarılı hikayeler hep gözümüze gözümüze sokularak sanki çıkan tüm şirketlerin de bu yolda ilerleyeceği değerlemelerinin sanki çok uygun olduğu gibi izlenim veriliyor. Yatırımcılar bunu birbirlerini gaza getirerek de yapıyorlar. ve Sonuç olarak buralara ciddi bir kaynak aktarılıyor. Ama şöyle bir durum var. Bu startupların yani bununla ilgili statistikler var. %96'a başarısız oluyor. Yani ancak siz %10'un ...dan başarı elde edebiliyorsunuz. Ve Unicorn dediğimiz 100x 1000x gibi değerlemelere ulaşma oranı çok çok küçük bir oran. Yani %10 böyle şeylere ulaşmıyor zaten. Değerlemelere ulaşmıyor zaten. Belki %1'in de altı çok başarılı dediğimiz kategoriye giriyor. Dolayısıyla siz buraya yatırım yaparken paranızın %90'ını 200 sene içerisinde kaybedeceğinizi bilerek girmeniz lazım. Zaten bununla ilgili SPK aslında çok güzel bir şey yapmış limitler koymuş yıllık olarak. Yani nitelikli bir yatırımcı değilseniz yıllık işte bu yıl için galiba 60 bin lira civarında bir limitiniz var. Bakıyorum e bunun da nasıl aşılabileceğini insanlar birbirlerine öğretmeye başlamışlar. İşte nitelikli yatırımcı tanımını nasıl elde ederiz? Yani gerçekten inanmıyorum. Yani nitelikli yatırımcı değilseniz nitelikli yatırımcı olmayan arkadaşlar yani o tutarlar aslında bilinçli belirlenmiş ve bence az da artık 1 milyon TL siz 1 milyon TL'niz yokken 1 milyon TL'm var deyip nitelik yatırımcı tanımlaştırıyorsunuz sonra sınırsızca yatırım yapıyorsunuz ama bu doğru değil. Yani tamam bu riski alıyorsunuz ama yaptığınız şey aslında e, SPK'nın çok iyi niyetle e, koyduğu bir kuralı delmek ve bunun bir zarar olacaksa size olacak. Yani burada kimsenin aslında burada bir zarara bu zarara ortak olma durumu yok. Yani SPK burada bu limiti koyarak da bence çok doğrusunu yapmış. Yani diğer yandan şu da bana çok garip geliyor. Borsa İstanbul tarafında bugün FK'sı 2 civarında olan çok büyük şirketler var, bankalar var. Piyasa değeri, defter değeri bir de bırakın 0.50'nin altında olan çok büyük şirketler var. Bunlar e, yıllardır kâr ediyor ve dönem dönem temettüsünü veriyor vesaire büyüyor. Yani son derece kurumsal yönetiliyor. E siz bu kadar ucuz fiyatlı şirketlere yatırım yapmıyorsunuz. Çok ciddi miktar bir ana para riski alarak paranızın doğrudan batma riskini alarak girişimlere bu limitlerin de üzerine çıkarak nitelikli yatırımcı olmadığınız halde para yatırıyorsunuz. Yani bu, bu böyle bir oluşum gördüm. Son günlerde ve bu çok tehlikeli. Yani yatırımcıları şuna karşı uyarıyorum. Sizin para yatırdığınız girişim getir olacakmış gibi hareket etmeyin. Yani belki bir tanesi olabilir, belki iki tanesi olabilir ama %10'a 90 kuralını asla zihninizden ayırmayın. Yani %90 ihtimaliyle paranız batacak. Ve bazı Telegram gruplarında az e, nasıl derler az değilim çok değilim boş geçmeyelim tarzında her girişime para yatıralım tarzında ifadeler olabilir ama para sizin paranız paranızın değerini bilin yani şu an son derece ağır koşullardan geçiyoruz tamam belki çok ufak rakamlar yatırıyorsunuz 100 TL 200 TL 500 TL yatırıyorsunuz ama sonuç olarak 190 itibariyle o para kaybolacak zaten yani onu bilerek yatırıp yapın bazı arkadaşlar var. Ben işte sigara içmiyorum. bunu yerine yatırım yapıyorum. Doğru. Yani belki iyi bir şey bile yaptınız. Sağınızı kaybedeceksiniz Kaybetmiyorsunuz ama yani bu paraların batacağını da sonuç olarak bilin. Gaza gelmeyin derim. Yani ben dediğim gibi fonlama yapıldıktan sonra fonlamayı yaptıran kuruluş sonuçta komisyonunu alıyor. Kendileri de hoş taşın altına eline sokuyor. O firma da atıyorum. Kendi yatırım da yapıyor belki ama yani onlar da kötü niyetli olmak zorunda değil. Belki onların da parası batacak ama sonuç olarak e, kendi paramızın akıbetini en iyi sizin bilmeniz lazım. En iyi sizin araştırmanız lazım. E, hiç tanımadığınız insanların gazına da gelmemeniz lazım. O gruplara herkes üye olabiliyor. Birkaç tane eşinin dostluğundan, telefonundan üye olup o firmayı övebilirler yani pazarlayabilirler sizi. Bu hisse senin piyasasında yıllardır yapılıyor. İnsanları sırf bir hisse senedini pazarlamak için elden para verildiği çok bilinen bir gerçek. Bu yüzden ceza alan SPK tarafından mahkemeye verilen çok isim var. Yani bu neden kitle fondumasında da olmasın? Bunlara dikkat etmek lazım. İnsanlar iyi niyette de yapabilir bunları kötü niyetle de yapabilir. Yani oraya girip girişim önmesi karşılığında menfaat elde edebilir. Ya da şöyle manipülasyonlar olabilir yani siz fonluyorsunuz ama diğer taraftan gelişimci belki el altından tutar tamamlamak için fonlamayı başarı göstermek için de kendisi fonlatabilir. Yani el altından aslında parası vardır bir kısım parayı o şekilde alıyordur yüksek bir değerleme ile yani bunları bilemeyiz bilmediğimiz çok gerçek var sonuçta patron kadar hiçbirimiz bilemeyiz bu işin gerçeğini. Dolayısıyla dikkatli olmakta, temkinli olmakta yarar var. Ben aslında sadece bunu söylemeye çalışıyorum. Kimseyle bir suçla itham etmiyorum. Ama olabilitesi var. Dolayısıyla dikkat etmek gerekir. Kötü niyet olmasa da %90 kuralını unutmamak gerekir. Yani ben çok özellikle bunu söylemeye çalışıyorum. Şirketleri fonlamaya getiren kitle platformları da dediğim gibi komisyonlarına almaya çalışıyorlar. Onlar da İniyetli olarak belki kendileri de yatırım yapıyorlar ama paranızın akıbetini en iyisi siz bilirsiniz. Dolayısıyla dikkatli olun derim. Bu videomda çok kısaca kitle fonlaması hakkında görüşlerimi ve kısmen uyarılarımı yaptım. Sizlerin de yorumlarınız varsa aşağıda beklerim tartışabiliriz. Belki ben yanlış düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük unicornları buradan çıkacak. Belki de haklıyım bilemiyorum dediğim gibi. Siz de yorum yapabilirsiniz burada. Birlikte tartışabiliriz. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bunun gibi videolar dönem dönem gelecek. Kanalıma abone olursanız bunları takip edebilirsiniz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Ben bunları belki bir gören olur, faydalanan olur diye çekiyorum. Yani inanın öyle abonelikmiş, şuymuş, buymuş benim buradan bir gelir elde etme gibi bir hiçbir zaman olmadı olmayacak da. Ben hayatımı başka işlerden kazanıyorum. Burayı tamamen hobi olarak düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.